Nöromitler serimizin yeni bir bölümünü daha soruyoruma ilave edelim dedik efendim. Neydi nöromitler? hani beyin davranışlarımız ve onların kökenleri hakkında doğru olup olmadığını bilmediğimiz ama böyle ezbere bildiğimiz bazı ifadeler var ya ve çoğu zaman bunlar yanlıştı ve biz de düşünürken, yaşarken yanlışlara sevk edebiliyordu. İşte o nöromitlerden, hani doğru bilinen yanlışlar falan diyebileceğimiz e, inançlarımızdan bahsediyoruz. Bugünkü konumuz bulmaca çözmek bunamayı engeller. Engellemez. Yani onu biraz açmak lazım. Sen bulmaca çözmek dediğimiz şey ne? Çengel bulmaca falan var ya böyle bir sürü bulmaca oyunları. Şimdi gerçekten çözerken böyle insanlar konsantre oluyor. Bazı onun var. Ben çok sevmem de o kare bulmacaları falan çözmeyi. Benim ailemde falan da çok var. Senelerce bulmaca çözen insanlarda mesela enteresan bir şey gelişiyor. Hakikaten bu bir tutku hatta bağımlılık haline dönüşebiliyor. Ben bir kere bir evde bir gazetenin işte bulmaca sayfasının eve gelen misafir tarafından yarısının çözülmüş olması dolayısıyla neredeyse kan çıkacak kadar kavgaya varan tartışmalar yaşandığını görmüşlüğüm var. Ya çok kıymetli bir şeymiş o zaman. Tabi internet pek yoktu işte böyle her an crossword puzzle'lara erişemiyorduk falan filan. Dolayısıyla gazetelerde o basılan günde bir tane çıkan yazık zavallı kare bulmacalar çok çok önemliydi. Fakat onları çok seneler boyunca çözen insanlarda bir şey görüyorsunuz. Soru okuyor beş harfli trak yazıyor bir soru okuyor bunu yazıyor hiç çaba göstermeden böyle çözebildiklerini görüyorsunuz hatta saçma sapan sorular var işte Boris orijensi T bilmem ne falan artık onlar böyle otomatik oluyor doğruduz soruyu okumadan sadece oradaki iki harfli boşluğu görünce soruyu okumadan cevabını yazabilenler oluyor şimdi bu bulmaca çözen insanın bulmaca gibi zorlu bir konuda bile ne kadar hızlı ustalaşabileceğini gösteren hepinizin farklı alanlarda tanık olduğu bir şey. Satranç oynamak mesela. Hayatta beceremedim. Kimseyi satrançla yenebilmişliğim yoktur. Oğlumu bir kere sadece hile yaparak yendim. Sonra çocuk 5 sene sonra hile yaptığımı öğrendi ve beni çok kötü maytap etti. Çünkü satranca kafam basmıyor. Öyle bir yeteneğim yok. ve Sıkılıyorum da açıkçası. bir Duygusal motivasyon yok. Öğrenemedim bir türlü satrançı. Tavsiye ediyorum çok güzel. Ben oynamıyorum diye kimse oynamasın falan diyecek divanelerden değilim ama satranç oynamanın da böyle işte İnsanın çok zeki yaptığı, efendim beyinde hücre ölümünü engellediğine falan dair ifadeler geliyorsunuz. Arkadaşlar bunların hepsi, bulmaca çözmek bunamayı engelleyecek falan filan gibi ifadeler. Beynimizi zorlayan şeylerin bizim beynimizi geliştirdiği bilgimizden geliyor ama uzun süre bulmaca da çözseniz, uzun süre satranç da oynasanız, uzun süre buz hokeyiyle de meşgul olsanız beyniniz bir süre sonra o işi Zorlanmadan otomatik pilotta ve gittikçe artan bir ustalıkla yapabilme becerisine sahip olduğunuz için artık o iş sizi geliştirmiyor. Yani özel bir zorlama, özel bir meydan okuma, sizi zorlayacak yeni bir hedef koymazsanız, mesela çözdüğünüz bulmaca tipini sürekli işte 6 ayda bir değiştirmezseniz, konfor alanında rahat yapabildiğiniz bir şey olduğu için sürekli onunla uğraşırsanız ki hayatımızda hemen hemen her şeyi böyle yapıyoruz, Beynimizde herhangi bir iyileşmeye, gelişmeye sebep olmuyor. Mesela ilginç bir şekilde bunamayı falan ya da yaşlılıkla, ona bunama demeyelim de yaşlılıkla bilgisayar işlevlerde meydana gelen doğal kaybı azaltan bildiğimiz birkaç tane şey var. Birincisi günlük yürüyüş yapmak. Bunun rakibi yok. Yani yürüyüş yaptığınız zaman yaşlılıkta doğal olarak gerçekleşen yılda yüzde iki ila dörtlük orandaki küçülme neredeyse sıfıra iniyor. Yani gene küçülüyor ama çok çok az küçülüyor. %05, %1 kadar bir orana düşüyor küçülme. Egzersiz yapmak bize iyi geliyor. 2. Sudoku çözmek iyi geliyor. Şimdi Sudoku da bulmaca değil mi abi? Deminden beri dedin şimdi Sudoku diyorsun. Sudoku sponsorluğunda mı konuşuyorsun diye düşünebilirsiniz. Sudoku'nun özelliği ne arkadaşlar? O hani böyle da 9 şeyler var ya, aynı sayılar gelmeyecek şekilde sayılar diziyorsunuz. Ben de Sudoku'yu da sevmiyorum bu arada. Yani benim sevdiğim bir şey değil ama her sudoku bilmecesi sizin önceki ustalıklarınızın çok işe yaramadığı bir hesap kitap sistemi gerektiriyor. Ve her seferinde çok basit bir matris olmasına rağmen onu yeniden çözmeniz, oradaki benzersiz kuralı keşfetmeniz gerekiyor. Muhtemelen bundan dolayı sudoku oynayanlar mesela Alzheimer uzmanlarının dediğine göre e, Alzheimer'dan daha iyi korunuyorlar, yaşlığa bağlı bilişsel kognitif kayıpta da daha avantajlı gözüküyorlar. Üçüncü bir aday daha var efendim. Go ve benzeri oyunlar. Go oyunu nedir? İşte Uzak Doğu'nun satrancı diye falan bilmiyor ama alakası yok ben size söyleyeyim. Satrancı oynayamıyorum. Go'yu hiç oynayamıyorum zaten. Go kaotik bir strateji oyunu. Hiçbir oyunun aynen birbirine benzemediği 3-4 tane basit kuraldan oluşan ama... Hani görmüşsünüzdür filmlerde böyle Çinli bilgilerin falan senede bir taş koyup falan oynadığı böyle artistik oyunlardan bir tanesi. Stratejinizin ancak karşıda oynadığınız kişinin stratejisiyle falan belirlenebileceği böyle karmaşık, örüntüsel bir sistem. Bundan dolayı insan beyninin algoritmik tarafı tarafından çözümlenip otomatik pilota atılamadığı için, böyle kolay bir iş olmadığı için de sürekli beyni zorlayan, beyni daha çok gelişmeye teşvik eden uğraşlardan bir tanesi gibi gözüküyor. Özetle kendini tekrar etmeyen, algoritmalara indirgenemeyen ne yapıyorsanız beynize iyi geliyor. Mesela bahçe işleriyle uğraşmak, sanatsal bir şeyler üretmek. Bu arada bak sanatsal bir şeyler deyince Leonardo Da Vinci'nin bütün tablolarını kopyalayıp kopyalayıp bir süre sonra Leonardo Da Vinci printer'ına dönüşmüş olmayı kastetmiyorum. O sanat değil. Boyalarla oynamak, bir şeyler yapmak, ortaya yeni işte bir soyut eserler çıkarmaya çalışmak falan filan gibi ciddi anlamda hani her seferinde yeni bir şey yapmanıza sebep olacak bir uğraştan bahsediyorum. Bağ bahçe işleri de aynıdır. Bir algoritmayla yürütemezsiniz o işi. ile uğraşmak, trekkingler, bilmem neler yapmak, doğa yürüyüşleri yapmak. Bunların hepsi hem hareket hem zihinsel zorlama açısından bize iyi geliyor. Ama hiçbir bulmaca sudoku hariç bunamayı engelliyor gibi gözükmüyor. O yüzden dışarıdan baktığınızda bir iş ne kadar karmaşık görünüyor olursa olsun o insanın o işi yaparken ne kadar efor sarf ettiğine, ne kadar keyif aldığına, ne kadar zorlandığına dikkat edin. Eğer hiçbir zorlanma yoksa, o insan onu son derece rahat yapıyorsa dışarıdan izlemesi keyiflidir ama. O insan için bu işin çok geliştirici olduğunu söylememiz çok zor. Lobut çeviren bu jonglerler var ya, ilk öğrendikleri zaman beyinlerindeki birçok bölgenin ölçülebilir derecede büyüdüğünü biliyoruz. Mesela hakikaten beyinlerin şekli değişiyor. Ama 10 sene aynı lobutları atıp tutan adamın de küçülme başlıyor. Niye? Artık onu otomatik pilota atıyor. Hiçbir zorlanma yok. Zorlanmak iyidir efendim. Bu dünyaya yan gelip yatmaya gelmedik. Burası rahat etme yeri değil. Bizi böyle tatlı tatlı zorlayan her şeyi geliştiriyor. Benim gibi hiç bulmaca çözmüyorsanız, Bulmayızı çözmeye başlamak iyi gelir. O iş sizi rahatlatmaya başladığında bırakın başka bir şeye başlayın. Rahatsızlık yaratmıyorsanız hayatınızda başka rahatsızlıklar gelip sizi bulabilir. Ne demiş beni Türk büyüğü? Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır efendim.